NFT teknolojisi kullanılarak ilk dijital emlak satışı da yapıldı bu arada. Sanatçı Chris Takim'in Mars House adını verdiği <gülüyor> fütüristik ev tam 244 Ethereum'a satıldı. 244 Ethereum ne kadar? Bakalım. 500 bin dolar. Oturamayacağın eve o kadar vermek bilemiyor.